Rüyada sünnet düğünde olduğunuzu görüyorsanız, çok güzel kahkahalar açıtacağınız, afiyet ve muhabbetle geçireceğiniz günleriniz, yani hayrınıza vesile olacak bütün mutluluk kapıları, yaşama dair gözden kaybettiğiniz her şeyi doğru adımlar atarak hayatı yeniden buluşturacağınızı gösterir. Rüyada sünnet çocuğunu görüyorsanız, yeni ve tazelenmesi gereken işlerle ilgili neşeli adımlar eski hayatı geride bırakıp yepyeni enerjilere kavuşacağız. Gözyaşlarınızın dinmesi hayatınızdaki borç, sıkıntı neyse bunların hepsi yavaş yavaş hayatınızdan gideceğini ve yeni yatırımlara yeni noktalara erişeceğinizi gösterir Rüyada sünnet etmek rüyayı gören kişi birini sünnet ettiğini görüyorsa e, dertleriyle alakalı bulunduğu ve çaresiz alanlardaki kurtuluş, kurtulmaya çalıştığı birçok noktadan e, rahat bir şekilde dua ve istekleriyle ne istiyorsa Allah katında duayla açılacak, hayatındaki gerçekleşmesini istediği yollara rahat bir şekilde dahil olacak. Rüyada sünnet olmak üst üste gelecek sürprizler yaşanacak. Fakirseniz zenginliğe doğru. Fakirde sıkıntılarınız varsa daha rahat bir şekilde hayatınızı komforlu. Üzerinizde ne kadar yük varsa hepsinin yavaş yavaş hayatınızdan çıkmaya. Öyle, özellikle kalp ve damar probleminiz varsa bunlarla ilgili sağlık probleminizin bitmiş olacağını uyarır. Rüya sünnet kıyafeti görüyorsanız gireceğiniz işte başarı, ...konumunuzda ve projelerde çok iyi noktalarda erişeceğiniz, hayırlı ailenin, hayırlı evladı olup onlara ileriki hayatlarında hayır sahibi yapacağınızı... ...hayatınızda kafanızda ne iş yapmak istiyorsanız tek tek adımla bunlara geçeceğinizi gösterir Rüyada sünnetsiz olduğunuzu görüyorsanız dininizle alakalı kafanız karışık olabilir... Ruhunuzda inançlarınızı kaybetmiş olabilirsiniz, dini kurallara uymak istemeyebilirsiniz, haram olan birçok şeye göz dikebilirsiniz. Yani içinizdeki şeytan dışarıya çıkıp herkese zarar verebilirsiniz ve ailenizi ve çevrenizi utandıracak duruma getirebilirsiniz. O yüzden sünnet, sünnetsiz olduğunuzu görmek sıkıntı ama e, sünnet düğünü görmek neşe, bolluk, bereket, huzur, aydınlanma var olacak. Hayatın yeniden size ifşa olacağı hem dini olarak hem bereket olarak hem inanç olarak size ait mal. Ve hayallerinizde gitmek istediğiniz yolculukların kapısı tek tek açılacağını gösterir. Mutlu kalın.